Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 10-15 günden beri video çekmiyordum. Bugün de yanımda can dostum, kardeşim Mehmet var. Çok yakın arkadaşımdır. Bugün saçlarına bir sıfırlama yapacağız. Böyle skin fade olarak düşünebilirsiniz. Size tamamen inceliklerini anlatarak ve göstererek yapacağım. Biraz da yavaş yapacağım. Öğrenebilin diye. İlk önce İlk önce bir çizelim. şöyle bir çizme işlemini yapalım. Buraları bir güzelce sıfırlıyoruz. Bu arada benden çok video çekmemi istiyorsunuz, saç kesimli ile alakalı. Bazen çekebiliyorum, bazen çekemiyorum. Kusura bakmayın biraz ama YouTube'a yöneleceğim yavaş yavaş. Bayağı bir Sizi de es geçtim çünkü bunun da farkındayım. Artık yavaş yavaş başlayalım değil mi? Şöyle ilk öncelik güzelce etrafı sıfırla çizdikten sonra şöyle bir sıfırlamayı yapalım. Temizleyelim. İnsanlarda böyle benler olabilir gençler. Bunlara çok dikkat edin. Bakın şu benler var ya makinayla keserseniz falan Allah göstermesin. Yemin ediyorum o, o oradaki akan kanı uzun bir süre durduramazsınız. Bakın mesela burada da var ben. Bunları böyle çok yavaş almanız lazım. Bu makinelerin uçları çünkü çok sıfır olduğu için bunları kanıtabilme ihtimaliniz çok yüksek. Bunlara çok dikkat edin. Tabi bunu sadece Saç olarak görmeyin. Sakalda da etmenleri olabilir. Onlara da dikkat edin. Şimdi güzelce buraları bir sıfırla verelim. Altları da temizledik. Mehmet'im bunları iyice şey yapmayayım değil mi ben sana? Altları iyice sıfırlamayayım değil mi? Bir tertemiz şivet gibi olmasın. Şimdi böyle sıfırla aldık. Evet oğlum. Kaç? Yok direkt sıfır şimdi gençler ince sıfırı çizdik aldık şimdi ne yapıyoruz tekrar sıfır <gülüyor> şöyle bir üstüne sıfırla böyle bir buraları alıyoruz yani bu seferki kalın sıfırlar Size bu sefer biraz eğitim vererek öğreteceğim. Yavaş yavaş. Buraları da böyle sıfırları. Bir altı. Şu noktada biraz yukarı çıkıyorum fark ediyorsanız. Makinanın bu köşelerini kullanmayı unutmayın. Şuradan böyle kavis veriyorsunuz saça. Ucunu da kullanın. Şimdi kalın sıfırla halletleyin. Buralarda bitti. Buradan burada mı? Tamam, tamam. Şimdi gençler, sırada ne var? Bu, bu sıfır. Yarımı takıyoruz. Çengel yukarıda. Hiç erlemiyorsunuz çengeli. Şu aldığınız yeri. Altlardan vurarak Alttan yukarı doğru Adamana ana tüskülü versene olur. Hayır hayır o değil. Sert olalı. Bizim burada kullandığımız var ya fırça. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Buradan böyle devam ediyoruz. Güzel. Şimdi aynı noktadan devam ediyoruz. Bu sefer çengeli aşağıya alın. Şu noktaları kaldırarak Böyle yukarı doğru kademeli kademeli çıkıyoruz. Yani tam bir gölgelendirme çıkıyoruz saçan. Burayı da hallettik, adam bir numara. Şimdi orayı da ince hallettik. Ondan sonra gençler geliyoruz bir üst kata. Ona da çengeli kapatın, komple bir numara taktık, ama düştü. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın gençler. Takın. Çengel kapalı. Burada biraz hızlanayım artık. Çok yavaş gittim ben. Bir numarayla böyle çıkıyorsunuz. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Hem köşelerini hem de kaldırarak yitleyin. Yani şu şekil. Yukarı doğru. <gülüyor> Bu arada içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan iki tane var, biri şahsi, biri de iş yerime ait olan şahsi olan Halim Diğeri de Salon Halim Altankınca gençler. TikTok kullananlarımız varsa eğer ki TikTok'ta da Halim Altankınca 1925 adı ile TikTok'tayım. Orada da canlı yayın açıyorum. Bilginiz olsun. Hem buraya abone olun hem oralara abone olun sormak istedikleriniz varsa onlar için de bana yazabilirsiniz ayrıyetten burada da yorum yapabilirsiniz soru cevap şeklinde beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz onları da yazabilirsiniz şimdi bir numarayla aldık ya çengeli aşağı indirin açın ondan sonra şuraları görüyorsunuz zaten buraları alacağız Gördüğünüz gibi şekil yavaş yavaş oturmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Su verirsin mi? İşlem mi? Yok. Yaşar bunları da böyle geçiyoruz. Sonra şimdi asıl noktaya geldik. Bakın Mehmet'in saçları öne doğru geliyor. Yani saç böyle geliyor. Biz bu makinayı şöyle vurursak hiçbir şekilde almaz. O yüzden makinenin şu köşelerini kullanacaksınız. Böylemesine kaldırarak önden geriye doğru şu pozisyonda bu tarz saça sahip olanlarda bunu yapacaksınız. Ve gördüğünüz gibi şuradaki kabalık, kabalıkları aldık. Şimdi ne yapacağız? Adem. Ben onu. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu. Bunu takıyoruz. Çengel. Gene aşağıda. Kapattık. Sonra şu bölgeler. Çünkü Mehmet'in saçları buraları çok kaparır. Biz bunları istemiyoruz. O yüzden buraları da böyle alacağız. Tamamen yok edebilmemiz için. Bakın saçın geliş noktasına göre saç böyle geldiği için makinayı ile böyle vuruyorum. Farkındaysanız. Bakın mesela deri altında bir de ben var. Buna da çok dikkat edeceksiniz. Hem tarakla alırken hem de makinayla alırken. Şöyle kaldırarak. Ve gençler buradaki işeğimiz artık yavaş yavaş son buluyor. Buranın bu katını vermiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Neler kaldı geriye? Tabii ki diplerdeki izler. Şimdi bunun içinde tekrar inceyi takıyoruz. Ben siz kafa derisini kazınmayın diye uçuna gösteriyorum. Yoksa normalde yarıma çekip tak tak tak girip yapabilirsiniz. Ama müşterinin canını acıtmayın diye size şu şekilde gösteriyorum. Ondan sonra bakın gençler. Şunu böyle bir tık oynatsanız yeter. öyle yavaş yavaş şuraları al al ondan sonra mesela bunu da dikkat edeceksiniz buralarda hala izler olduğu zaman tekrar yarımı alıp buraları böyle kazıyarak bu şekli getireceksiniz sonra tekrar iki tır ve devam. Boykul mu geldi oğlum? Gördün oğlum gör. Kanka ucuzaksan uyu kapat gözlerini. Valla. Sabah 5'te da uçağı ya. Sabah 5'te. Sen ben içeri uyuyacağım Sen zaten bu gece uyuyamazsın da kolay kolay. Çocuklar falan. Şimdi geçer, onu aldık. Buradan böyle tekrar bir sıfırla <gülüyor> çengeli indirip de alıyoruz. Böyle gireriz. Şu diklerden, diklerden, o taraftan. Saçın nerede ne var onları yapıyorsunuz. Böyle. Bu işlemlerde bittikten sonra. Evet gençmiş. Şimdi buralar böyle. Şimdi bir pudralamamız lazım kafayı. Çünkü nerde hata yaparsan <gülüyor> nerede izoların çıkması lazım. Bari <gülüyor> hiç kaldırma makine lazım şimdi bana. Evet gençler. Gördüğünüz gibi saçın gelişi böyle. Şimdi geriye kaldı. Şu diplerdeki izleri kaybetmeyi. Onun için başlığı çıkardık. Sıfır aldık. Buraya da dikkat edin. Burayı böyle temizleyin ki saçın yapışmasınlar. Şimdi nerede ne var? İki tık veya üç tık. Şöyle alarak Ama hala burada saç var Yapışmışlar Şimdi Gördüğünüz gibi Böyle gelerek bu şekilde oluyor Şimdi şu izleri kaybediyoruz. Mesela Mehmet'in burada kıkırdak da var. O kıkırdak da çok fazla çıkmıyoruz yukarısına. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir Mehmet'in saçları artık yaşlılıktan dolayı bazı yerlerde <gülüyor> beyazlar da var. Çok karışıyor olay. Onlara da dikkat edin. Yaşlandı artık benim kardeşim yani. Değil mi gülüm? Ya. Bittik lan biz. Vallahi biz yaşlandık. Lan. Ondan sonra gençler buraları da böyle sıfırla uç uç giderek buraları temizliyoruz. Son izleri yani. En alt bitteki izleri de kaybettik mi? Olayınız tamamlanıyor. Gördünüz mü? Şimdi bazı noktalarda iz bıraktım. Neden bıraktım? Çünkü sizler bana dediniz ki makinayla şöyle bir izleri kaybedebilme gibi ihtimaliniz var mı? Var. Onun için gençler. Şimdi mesela Gel. Bak mesela. Şurayı görüyor musunuz? Kat bir anda yukarı çıkıyor. Onun için sıfır aldık. Bakın böyle makinayla şuradaki izleri şöyle kaybedebilirsiniz. Yani makine tarak olayında. Bunu da siz öğrenmek istediğiniz için yapıyorum. Yoksa normalde ben bu izi çoktan kaybetmiştim de. Siz öğrenin diye böyle makine tarak yapıyorum oraları da böyle. Çok yavaş yavaş ve simetrik olarak gidin. Kaçırmayın yani. Şu pozisyonda. Böyle yavaş yavaş bakıyoruz. Yürü şöyle biraz bana yaklaşsana. Saça tamamen yaklaş. Gel, gel, gel, gel. Tam anlamıyla görsünler. Gençler bakın. Şimdi ne var mesela? Şurada. şu pozisyonunu yavaş olarak yavaşça hareket ederek buradaki izleri kaybedebilirsin bakın şöyle mesela burada ne var? şurası buraya geldiğiniz zaman şurada tara yukarı doğru kaldırarak böyle evet gençler şimdi size bunu da öğrettiğime göre makinayla Mesela şurada var mı? Bakın şurada var. Çok minik bir şey. Bunlara dikkat edeceksiniz. Evet gençler. Olay bu kadar. Evet. Şimdi gelelim tarak kesinler. Tarakla başlayalım. Artık biraz onunla devam edelim. <gülüyor> Saçı ıslattınız. Şöyle aşağı doğru indirelim. Bekle. Şimdi saç kombi aşağı doğru indirdik. Böyle yaparken şu atlardan da alın. Saçlarda izler kalırsa eğer ki onları da böyle bir iki makas atarak buradaki izleri de kaybetmiş <gülüyor> olabilirsiniz. Bunları gözlerinizden kaçırmamanız lazım. Mesela şöyle bakarak şuradaki ana saça çıkmadan önce ya şurada da bir şey var mı acaba endişesinden değil ki şöyle devam edebilirsiniz. Mesela Burada da. Bunları da size makası bilerek gösteriyorum. Yoksa Mehmet'in şu ana kadar tıraşı çoktan bitmişti. Kendi de biliyor. Ama ben siz öğrenin diye böyle yavaş yavaş yavaş yavaş öğretiyorum. Nasıl kesmeyi, nasıl keseceğiniz için. Yoksa Mehmet tıraş çoktan bitmişti değil mi oğlum? Adam sorun. Baya bir 15 dakika falan olmuştu herhalde biteli. Ondan sonra tekrar mesela şu altlardan başlayarak, bakın böyle yavaş yavaş yavaş yavaş devam. <gülüyor> Gülüm su versin mi oğlum? Yok. Mesela saç bu tarafa doğru çıkıyor ya. Onun için böyle almanız lazım. Bakın burada ben var unutmayın bak, hop üzerinden böyle tara atlatarak geçmeniz lazım. Ondan sonra da mesela şurada iz kalırsa kalmasın diye oradan bir üzerinden geçeceksiniz. Sonra tekrar devam. Bak tara ucu nereden geliyor bak? Şurada ya ben kaldırarak. Yoksa takılıp da kesebilme ihtimaliniz çok yüksek. Ondan sonra da şu altı böyle şuradan böyle geçerek izi tamamen kaybediyorsunuz. Adem Su. Sağolun. Evet. Gençler. Sonra buraları da böyle yavaş yavaş. Hani siz böyle görün diye. Gerçekten de yavaş kesiyorum ama. Normalde hiç alışkın değilimdir ben böyle yavaş kesme. Siz öğrenin diye yapıyorum gençler. Gözünüzü seveyim bak öğrenin ha. Size adım adım öğretiyorum. Step by step gençler. Şimdi Gençler öğrendiniz mi? Mesela bak şuralardan da böyle bir geçin iz varsa. Bunu da böyle kaybetmek babında. Evet Mehmet de sıkıldı. Sıkılmaya başladı çocuğum. Yaşar gördüğünüz gibi yanlarımda kesin şu noktada. Şimdi geliyoruz üstlere. Üstleri keselim, üstleri keselim. Step by step, Adem. Adım adım öğrettiğim için böyle. Bir de ben yavaş kesiyorum şu an. Yoksa adam Mehmet abi çoktan gitmişti oğlum, biliyorsun değil mi? Evet. Ya tıraş olarak. Normalde de böyle kesiyorlar. Bu kadar yavaş mı adam? Mehmet'le. Ha! Muhabbet ettiğimiz için evet, uzun sürüyor. Ama tıraş çoktan bitiyor. Evet, gençler. Şimdi buraları hallettik. Onlar da bittik. Üstlerine kadar kısaltayım oğlum. Ya çok saptma ya çok böyle dip yapma. Abi. Ha uzun kalsın. Hayır, çok dip, dip yapma diyorum tamam. ya. Tamam. <gülüyor> evet gençler, şimdi gelelim üstlere. Saçı al üstlere. Siz bu, siz bu tarak ve kombinasyon işine fazla girmezseniz iyi olur bu kesimi. Oy, tarak düşüyor ama. Evet gençler. Bununla ilgili de bir gün video çekelim. Tarağın tutuşuyla. Allah gençler siz beni tanıyorsunuz. Ben bazen konuşurken böyle heyecanlanıyorum ya onları karıştırıyorum. Artık ona da takılmayın yani siz anlıyorsunuz zaten beni. Nolanda ne gülüyorsunuz? Hepiniz niye güldünüz yani bir anda? Ben uyuyorum diye. Sen uyuyorum diye. Aha. Ben de yedim. Daha. <Gülüyor> Yaşar kısa gözünü görüyor musunuz? Gülüm o kadar çok fazla kısaltmıyor mu? Yok şey, çok dediğim gibi kısaltmıyor canım. Şekil vereyim yeter. Anladın sen Anladım oğlum. Sence bu kadar kısalık iyi mi? Hı? Bir daha, biraz daha kısaltayım yeter herhalde. Azcık daha mı? Ne diyorsun? Olur. Şimdi gençler bir de parmak arası aldık. Şimdi bir de tarak. Biraz daha kısaltacakmışız. Böyle yavaş yavaş böyle giderek burayı kısaltabilirsiniz. Ondan sonra tekrar tarak. Evet bakın. Buraları kısalttık. <Gülüyor> Şimdi biraz da bir tık kısalt verdiği için Mehmet az biraz daha kısaltıyoruz buraları biraz uzun bırakacaksınız unutmayın oralar kısalmaz çünkü çok fazla Ondan sonra geçer. Buraları aldınız ya. Mesela şu arkaları da bir kontrol etmek amacıyla tarak makas kombinasyonu böyle gelerek arkaya doğru şu şekilde bir saçı kontrol edin. Nerede kısa var, nerede uzun var. Onlar kaçmaması adına. Böyle yaparak buraları kaçırmayın. Mehmet'in miyim böyle? İyiyim. Daha fazla kısaltmama gerekiyor İyiyim. mı? İyiyim. Ha? Bence de iyi. Ta oldu yani. Geçer. Kesimimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi Mehmet'in saçları bu pozisyonda kestik. Böyle gölgelendirme şeklinde. Tam gölgelendirme değil ama. Şimdilik Kendinize çok dikkat edin Bakalım oraya <gülüyor> Kendinize dikkat edin Kanala abone olmayı unutmayın Öpüyorum Allah'a emanet